Bugün 25 Ocak 2022 Salı Mars günündeyiz. Ay sabah 6.57'de Akrep burcuna geçecek. Duygusal enerjimiz ve sezgilerimiz güçlenebilir. Bugün gizli, bilinmeyen konulara, ruhsal kavramlara daha fazla ilgi gösterebiliriz. Sabah saatlerinde Ay Mars'la uyumlu Kova burcunda gerileyen Merkür'le dik açı yapacak. Bugün ruhumuzun derinlerine inebilir, bilinçaltımızda saklı olanlarla ilgilenebiliriz. Bunları ortaya çıkaracak etkilerle karşılaşmamız mümkün. Herhangi bir konuda merak ettiğimiz, bizden gizlendiğini düşündüğümüz ayrıntılar varsa ciddi bir araştırma içerisine girebilir, ilginç bilgilerle de karşılaşabiliriz. Sabah saatlerinde zihinsel ve fiziksel enerjimizi iş, ticaret, eğitim gibi alanlara yönlendirebiliriz. İlişkilerimizde de hırslı ve tutkulu olmamız mümkün. Akrep burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde güneşle dik açı yaparak son dördün fazına ulaşacak. Balık burcundaki Jüpiter'den de güçlü bir üçgen açı alacak. Üzerinde çalıştığımız projelerin ve kişisel girişimlerimizin sonuç verdiği ve bazı yol ayrımlarına gidebileceğimiz bir dönemdeyiz. Belirsiz konular netleşebilir, gizli olan bazı kavramlar ortaya çıkabilir, önemli farkındalıklar kazanabiliriz. Beklediğimiz sonuçlar gelmese bile olumsuzlukları fırsata çevirebilecek bazı şanslarla karşılaşabiliriz. Sezgilerimiz bugün yol gösterici olabilir, manevi rehberliklerle karşılaşabiliriz.